Merhaba Güreş Türkiye.net severler. CM Punk geri döndü. Evet. All Elite Wrestling şirketine CM Punk'ın geri dönüşüne şahit olduk. Yaklaşık yarım saat önce. CM Punk geri dönüşüyle beraber tahmin edebileceğiniz üzere Darby Allen ve Sting ikilisine karşı meydan okudu. Ve Eylül ayındaki All Elite Show'un hesaplaşacaklarını söyledi. CM Punk'ın geri dönüşü Profesyonel Güreş Camii aslında büyük yankı uyandıracak, şimdiden bu senenin en büyük olaylarından biri denilebilir. CM Punk'ın geri dönüşü ile alakalı geri dönüşleri, güncellemeleri ve yankılarını güreştürkiye.net'te konuşmaya devam edeceğiz. Linki bırakıyorum şu an çok taze. Yorum kısmına linki bırakıyorum. E, i̇lerleyen saatlerde neler olacağını göreceğiz. Ayrıca bu akşam, yani bu gece, WWE'nin SummerSlam Show'u da var. WWE'nin de buna bir cevabı olacak. Bakalım ne akşam radyo yayınında her şeyi konuşmak üzere. Şimdiden kendinize çok dikkat edin. Evet, Darby yalın ve Sting. E, neler olacağını göreceğiz. Siz neler düşünüyorsunuz? CM Punk'ın geri dönüşü, All Elite Wrestling şirketine, Rampage Show'undaki geri dönüşü. Sizce neler yapacak, neler olacak? CM Punk, Kenny Omega'nın kemerine rakip olabilir mi? Artık CM Punk is All Elite diyoruz. Bakalım neler olacak. Bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum ayrıca. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.